Hepinize yeni bir videodan selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Meta Drift Hunting'in üçüncü videosunda beraberiz. Hadi bak. Şimdi. E, hala mikrofonu takamadım. Bakın şurada. Şurada. Bak bak bu Mikrofonuna bak. Halledeceğiz bir gün. Şu olaylar bitsin halledeceğiz. Ne oluyor lan? Ay Cadde Freerom reklam çetçeri çetçeri çetçeri. Ben de çe verdim. Ser <gülüyor> burdan Araç oluştur. Cadde Freerom araçlar. F30. F30. F30. F30 da güzeldir. Oy. Evet, işte bu. Tamam. Buna bir de handling'i yapıştırdık mıydı şimdi? Arkadaşlar bundan sonra handling'i buradan yapıştırıyorum. İsteyen yine aşağıdaki kodda kullanabilir. Ama gerçekten buradan yapıştırınca harika oluyor. Şimdi. Üf, terto terto terto yanıyor, yanıyor. Arkadaşlar MTA'yı seviyorsunuz o yüzden MTA'ya biraz ağırlık vereceğim. Yakında da şu mikrofonu takacağım onu dert etmeyin fazla <gülüyor> Yakında takacağım arkadaşlar sıkıntı yok Şöyle bir yanlıya yanlıya gezelim ya Oh Oh mis gibi yan ya İşte bu ya Daha ne olsun babuş mis gibi Evet arkadaşlar daha fazla meta videosu için aşağıda videoyu beğeniyorsunuz Kanala da abone oluyorsunuz Yorum atıyorsunuz çanı açıyorsunuz bir de şöyle domadım Yok pardon Allah Allah Oh tamam çarpmadık Unutmak öyle kolay mı sanının Bak bak bak Drift'i kestin ki 10x kaç oldu 37.000 bin, 38.000 bin, 39.000 bin. Bu arada yeni uyandım birazcık gözler mızlar şey olabilir bir de burnum tıkalı ses de kötü geliyor olabilir mikrofon zaten kötü şu an takamadım şuradaki arkadaki bebeği Bulacağım arkadaşlar yer bulacağım ona diğer video büyük ihtimalle mikrofonu takmış olurum söz vermeyeyim de Siz yine de beğeni butonuna basın beğeni butonuna bastığınız sürece bu videolar her zaman gelir Bu tut tut tut tut tut tut dön dön dön dön dön dön Allah kahretmesin bozduk Neyse olabilecek şeyler şöyle bir yan verelim usta dur yan yan yan yan yan yan evet Arkadaşlar bu arada bu seri Meta Drift Handling Kodu serisi yapıyorum Çünkü gerçekten şu başlığı bir koyuyorum Baba hepiniz videoya geliyorsunuz Bak şu an videomu izliyorsun mesela Abone ol diğer videolardayız anladın mı şeytim <gülüyor> Tamam diğer videolar birazcık şey Garip ama Yani şimdi Şimdi kim düzgün ki yani? Dur bakayım Şey yapacağım Yapabilirsem tabi Biraz zor bu Handling Koduyla ama Hiç olmuyor. Kasmaya gerek yok kral. Biz yandı mı? Helam normal. Unutma köyüne. Kolayımı sandım. Kolay da söyle. Gideceğiz mi bu tarafa? Hadi. Hah. Hadi CJ. Yanına oğlum. Hop. Tamam. Şuradan o zaman bir atlayalım. Yanına yanına mı? Aksiyon olsun aman <gülüyor> Allah. Derdi oyun ya. Fulyan, fulyan. Hop. Hop. Burası neydi lan? Gidelim mi bakalım bakayım neymiş burası? <gülüyor> Hoppala. Burda umarım arkadaşlar gününüz iyi geçiyordur. Bir sıkıntınız yoktur. Her şey istediğiniz gibidir. Ha burası şey eski save noktası. Ah lan. Seviyorum bu oyunu ya. Vallahi seviyorum bu oyunu. Allah, dağlara, tepelere çıktık biraz ama olsun da. Um daha ne olsun ya, mis gibi amanım. Borular arkadaşlar ya an Bak daha düşmeden tak, çevir tak. Oh baya de bak. Arabanın ana sağladı tabi. Girişik yaparsak düzelecektir diye tahminim. Anam gözlerinde de şapak var. Tamam sıkıntı yok. Olabilecek şeyler. Bak bak bak bak bak geri geri bak bak bak bak bak. zıng durduk bir anda tak <gülüyor> Kardeşim video çekiyorduk yani yadı aldın olayım yanda. <gülüyor> ne ola? Vallahi yok. Evet millet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz like beğenmelisiniz, dislike en önemlisi de kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayınız. En yakın zamanda görüşürüz. Şakağım. Hepiniz sevgiyle sakıtmayın. Bay bay. Peace. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts are not what I